Üstün iki tane öğretmen çağırmıştım Yanlışlıkla sahte öğretmeni işe aldım Diğer asıl profesörle baya bir dalga geçmiştim Bugün onu çağırdım özür dileyeceğim Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayamadım Umarım beni affeder sabah <gülüyor> Sabahın bunların de bunların hamburgercinde ne işi var bir de üç tane double hamburger Yanına üç tane de kola Ne? Sabah sabah hamburgeri ne yapacaksınız la? Ben genelde kahvaltılarımı hamburgerle yapıyorum. Öyle mi? Aferin sana. Aa! Uçak geliyor. Ne hamburgeri yapsana la? Saçmalama uçak inecek. Kaza yapabilir. Önce onunla ilgilenmem gerekiyor. Uçak inecek diyor. Daha bana hamburger diyor. Biraz kerizlik var bunlarda. Sabah sabah hamburger yemeğe gelmişler. Şu uçağı indireceğim. Bilet satışlarımız birazdan başlayacaktır. Gelelim. Ayarlayalım. 1-2-3-3-3 pis müsaitse iniş yapıyorum. Pist müsait inebilirsiniz. Bir küçü bir küçü inişe geçiyorum tamam. Ve i̇nişe geçebilirsiniz tamam. Şimdi Uçak indi. Bilet satışlarımız birazdan başlayacak. Önce şu uçakla ilgilenmem gerekiyor. Ha, yolcular inmiş güzel. Hoş geldiniz. Eğer karnınız acıktıysa şuradaki o burgerde karnınızı doyurabilirsiniz. Yeni bilet satışları yapacağım. Bu uçak nereye gidiyor? Azerbaycan Mekü'ye gidiyor. Azerbaycan mı? Tamam. Ha, benim bugün burada kalmam gerekiyor. Tabii ki de kalabilirsiniz şurada süper bir otel var İsterseniz benimle gelin. sizi kayıt işlemlerinizi yapalım İnanmayacaksınız ama bu otel de benim Yapacak bir şey yok şaşırtıcı bir ticari zekam var Ne ticari zekamı Otelimizdeki bütün odalar boş Yanlış anlamayın dandikliğinden değil Niye boş o zaman Söyleme sahiptir köyde ufak tefek birkaç tane olay oldu Demek önemsiz birkaç tanecik olay Evet hepsi de çok küçük olaylar az da ölecek yani şey polisler halletti olayları. İsterseniz gelin sizin kayıt işlemlerinizi yapalım. Tekrardan hoş geldiniz. Size 3 numaralı odayı veriyorum. Güvenlik için isminizi almam gerekiyor. Benim adım Roberto. He? <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım kulaklarım ne duyuyor? <gülüyor> Otelime bir turist mi geldi yoksa? Siz nerelisiniz? Ben yarın İtalya Palermo'ya gidiyorum. Palermo mu? İtalya mı? <gülüyor> Hoş geldiniz. İnanamıyorum. Oteli Roberto geldi. Sağlayalım. Bir günlüğü 10 elmas buyurun. Tamam veriyorum elmasını. Benim adım Mahmut. Ne? Helal olsun komik şakaydı güldüm. Ama böyle şakalar yapma yüreğime iniyordu az daha. Yok lan sana ufak bir şaka yaptım. Benim adım Mahmut. Şimdi şaka mı yaptın? Küçük bir şaka. Otelimde oh, falan kalamazsın. Git buradan. Oh, benim hayallerimle oynadın. Bilet satışlarımız başlıyor. Oh, hoş geldiniz. Uçağımız Azerbaycan'a gidiyor. Ben Azerbaycan'a gidiyorum. Ha, size bir tane bilet veriyorum. Alalım. Bilet ve güvenlik için isminizi söylemeniz gerekiyor. Benim adım Mahmudum. Mahmudum bu. Olsun bu da farklı. Yazalım hemen. Mahmudum. Size normal koltuk veriyorum. Mahmudum. imzalayalım. Buyurun biletiniz. Merhaba Selma, teşekkürler. Diğer dükkanlarla ilgili B'ye gidiyorum. Ah, özür dileyeceğim, öğretmen gelmiş. Silahçıda bir tane müşteri var. Beni biliyorsunuz, asla müşteri ayrımı yapmam. Bu adam atırsızna benziyor aynı. Parası var mıdır acaba? Hoş geldiniz Profesör Doktor Bey Benim adım Profesör Mahmut Kusura bakmayın şu müşteriyle ilgilenmem gerekiyor ücreti de kadar 7 elbaz Biraz fazla gibi neyse alın Ben hemen şuna ilgilenip geliyorum Umarım beni affeder Hoş geldiniz Bence bu tabancayı alabilir Hayır ben taramalı alacağım Taramalılar biraz pahalı senin elması yetmez Aa, Sana bana bir tane taramalı ver dedim Bitmez diyor Hala konuşuyor Ah siz i̇lk gördüğüm anda anlamıştum çok zengin olduğunuzu. Hemen veriyorum. Size üç tane silah verebilirim. Şunu verelim. Ay, öğretmenden özür dileyeceğim şimdi. Satışlar çok güzel gidiyor bugün. Tipinden de fakire benziyor Hoş geldiniz. lütfen beni affedin. Tamam seni affediyorum. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra bu okulun öğretmeniz sizsiniz. Ha, tamam çok teşekkür ediyorum. Çünkü valla bakar mısınız bu adamda nasıl kötülik kötülük gelmez. Saçı sakalı beyazlamış zaten. İstese de kötülük yapamaz. Tamam o zaman siz okula geçin. Ben öğrencileri çağırırım. Uykum geldi zaten gidip biraz uyuyacağım. Tamam hiç merak etme bu okul bundan sonra bana emanet. Ha, teşekkürler sağ olun. Öğrencileri okula topladım. Biraz gidip dinleneceğim. Bir iki saat sonra hamburger satışlarımız başlayacaktır. Hala bekliyor. Şuna bakın. Aa, beni sinirlendiriyor. Biraz yatıp uyuyalım. Aralar çok yoruluyorum. <gülüyor> Öğretmenden de özür göre artık başıma kötü bir olay gelmez. Merhaba abi. Gidip bir dükkanlarla ilgilenelim. Akıyı de mafyalar basmış. Ne güzel. Ne çok dikkatli ol köyü mafyalar basmış biliyorum ne biliyor mu yolunu kaybeden mafya bu köye saldırıyor Aa, ne diyorsun sen Aa, şimdi hepinizi yani şey abi kusura bakma yanlış anladın Aa, dışarı çık bakalım tamam sakin ol çıkıyorum bunu abartacak ne var ki olamaz ne yapacağım şimdi bu dükkanların sahibi sen misin yarım saat uyuyayım dedim ne ara geldiniz de köye Ha, ne oluyor burada? Pardon bize 3 tane double hamburger 3 tane de kola. Ha. Hamburger mi? Sen şu kafama dayalı olan silahı görmüyorsun galiba. Ha, silah varsa ne olmuş da silahdan korsaydık trene binmezdik. Öyle mi? Aferin sana o zaman. Ha, yanlış anlamayın lütfen. Bunun kafasında problem var yataktan düşmüş küçükken. Aa, kimse benimle böyle konuşamaz. Ha, i̇kinci tabanca lütfen yapmayın. Aa, olamaz. Ne yaptın sen köylüleri vurdun? Bir de üç tane double hamburger 3 tane de kola Ne oldu ki merak etmeyin intikamınızı alacağım Aa, Okuldaki öğrencileri de işini bitirmişsiniz Aslında şey diyeceğim bu silahcı dükkanı benim içeride birkaç tane işim vardı girebilir miyim Olmaz lan giremezsin Olamaz bir şeyler düşünmem gerekiyor Aa! Aa, Pilotu da vurmuşsunuz Ne yaptınız siz bir pilot kolay mı olmuyor İki saat durup gidecekler daha zarif alacak Ben onları daha hızlı gönderdim. Şimdi siz ne güzel benim banka falan hepsini soyuyorsunuzdur. Evet soymamız bittikten sonra senin de işini bitireceğiz. Allah razı olsun elleriniz dert görmesin. Çok iyi adamlarsınız. Çok kötü tuvaletim geldi. Hemen eve gitmem gerekiyor. Tamam ama acele et. Haydi ki dedemin tabancasını almam gerekiyor. Gidelim. Siz dışarıda bekleyin ben hemen geliyorum olur mu? Tamam ben burada bekliyorum. Zaten evde ne yapabilirsin ki? Tamam hemen geliyorum. Dedemin tabancasını alacağım şuradan. Burada adam var. Açalım şunu. Tamamdır. Geriz kapıda beklesin buradan çıkacağım. Açalım. Görecek. Şunun kafasından vurursam tamam. Ana Mahmut nereye gittin la? Silahları düştü. Tamam der. Ha. tamam der. Yanlış köye bulaştınız. Şunları alalım. Hepinizin ne bitireceğim. Beni aramaya başladılar. Merak etme köyü kurtaracağım. Gidelim. Ha. Tamam der. Senin dışarıda ne işin var la? Canım sıkıldı biraz gezeyim dedim. Anlayalım bakalım. Tamam der. Şu silahları alacağım. Polisler gelmeden kaçabilirler. Bakalım. Nasılsınız iyi misiniz? Bakalım. Oo, demek benim otelimi... Tamam Aa, sen de gel. Aa, silahı gözüküyor. Ya, bu adamları kim vurdu? La? Dedin. Harpsinin de işini bitirdim de. Bunların patronu kim? Galiba patronları kaçtı. Hıh. Köye bir sürü taksi gelmiş. Bu kadar takside köyde ne işi var? Bu mofyaların hepsi taksiyle mi geldi? Öğretmenim de mi vurdular yoksa? Girip bakacağım. Gidelim. Bunlar ne? Ha? O köyde herkesin işini bitirin. Olamaz profesör. Ne profesör? Like Geriz inansın diye profesör gibi gösterdim kendimi. İnandı mı peki? İlk başta inanmazdı ben de şaşırdım. Oysa ki saçlarım bembeyaz. Aynı profesör gibiyim. Öyle mi? Helal olsun sana. Yoksa yüz mü aldım? Sen benim ne biçim konuşuyorsun? Aa, evet yüz aldın. ne oldu şaşırdın? Tabii <gülüyor> beni kurtarmaya geldin evladım ben profesör Mahmut. Sen ne biçim mafya patronusun böyle seni profesör sanmıştım gerçekten. Ben profesörüm zaten mafya profesörüyüm. Demek öyle ama artık bu okulda çalışamazsınız. Niye la ne güzel eğitiyorum. Ediyorsun. Bu ne biçim ekmek hepsinde işini bitirmişsin Seni başka okula göndereceğim Demek başka da var O nerede hangi köyde Tahtalı köyde Nasıl orada çok öğrenci var mı Evet hem de çok fazla çok seveceksin onları Şuna bakın Seni gerçekten öğretmen zannetmiştim Hayatımda ilk defa birisi kandırdı beni Nasıl oldu anlamadım Oysa böyle numaraları hiç ben Beni biliyorsunuz Polisler geliyor Bunlar mafyaları silahları şuraya atacağım Bak der. Polisler gelmiş. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Anlatsam inanmazsınız. Köye bir tane mafya saldırdı. Allah Allah. Nasıl olur la? Hiç saldırmazdı. Bende inanamıyorum. İlk kez oldu böyle bir şey. O mafyayı yakalamamıza yardım ettiğin için sana 20 tane elmas ödülü veriyorum. 20 tane elmas mı? Hiç gerek yoktu. Teşekkürler. Evet bugün köye gelen saatte mafya profesörü ve adamların işini bitirdim. Eğer köyü kurtarıp sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer köyü geliştirmeyi istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı